Herkese merhabalar. Oto tamirhanem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bana destek olmak istiyorsanız abone olup ve beğenmeyi mutlaka unutmayın. Siz ne kadar fazla destek olursanız o kadar fazla video ve içerik elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Şimdi videomuzun konusuna geçelim. Videomuzun konusu şu: Motor takozunu değiştirme, motor takozunu nasıl değiştir? neden değiştirmemiz gerekiyor? Onlardan kısa bir bilgi verip hemen video işlemlerini, değişim işlemlerini nasıl yapmışız birlikte izleyelim. İlk olarak şunu söyleyeyim. Abi. Yedek parçaları nereden temin ediyorum? Nasıl yapıyorum? Nereden uygun alıyorum? Siz de arabanıza uygun yedek parçaları nereden alabilirsiniz? Onu şurada hemen alt tarafta yedekmatik.com'dan siz de uygun bir şekilde yedek parçalarınızı temin edebilirsiniz. Arkadaşlar yaklaşık 2 günde elime ulaştı. Piyasadan oldukça uygun fiyatta sizler de temin edebilirsiniz. Ben genelde buradan alışveriş yapıyorum. Sizler de tercih edebilirsiniz. Soran arkadaşlarımız vardı. Bunu da o yüzden paylaşmak istedim. Evet, Şimdi gelelim videomuza. Arkadaşlar motor takozu elimde sökmüş oldum. Paramparça olmuş bir motor takozu. Şu şekilde görebiliyorsanız. Her yanından parçalanmış. Bunu siz nasıl anlarsınız arabada? Arabayı kullanırken nasıl anlarsınız? Arabayı çalıştığınızda eğer motor sarsıntılı bir şekilde çalışıyorsa yani yerinden çıkacakmış gibi eğer motorsal anlamda sorun yok ama takozlar böyle fazla şiddetli oynuyorsa mutlaka motor takozlarınız paramparça olmuştur. Bu sebepten dolayı motor takozumuzun değişim işlemlerini şimdi birazdan göreceksiniz. Bye. motor takozlar motora ya motor, takozlar da takoz çekilmem için araba değil, motoru hazırmam Ne zaman gelir? Üç kat var mı?